Selam, hayırlı akşamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videomla yine sizlerle beraberim. Arkadaşlar bugün de sizi, sizinle e, köylü kahkesi videosunu paylaşacağım. İsterseniz önce e, kahkemize ne koymuşuz onları söyleyeyim. 2 bardak yoğurt, 2 bardak e, şey, 2 bardak şeker, 2 bardak susam esmer susam 2 bardak beyaz susam 1 bardak çörek otu 1 bardak e, rezene yarısını kavurdum yarısını e, havanda dö döverek koydum arkadaşlar 2 bardak irmik 2 yumurta 7 tane van vanilya koydum yarım paket kabartma tozu koydum 1 e, piske tuz koydum e, Azıcık da kabartma tozu koydum arkadaşlar Yarım paketin yarısını e, kabartma tozu koydum Çünkü kahkemiz fazla kabarmayacak bir kahke arkadaşlar Bizim her sene Gaziantep'te yaptığımız kahkeler arkadaşlar Gaziantep'te bunu her bayram her Ramazan bayramı mutlaka yaparlar Ve mahallede e, kahke kokusu yayılır arkadaşlar Mis gibi kahke kokusu yayılır benim çocukluğum da Gaziantep'te geçtiği için bu kahkeyi çok yaparız. Şimdi de sizinle çekip videosunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Böyle elimizde köfte sıkar gibi biraz sıkıyoruz arkadaşlar. Sonra halka şeklinde böyle yuvarlıyoruz. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Bu şekilde, bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hepsi bu. Böyle ceviz büyüklüğünde alıyoruz, elimizde böyle köfte sıkar gibi sıkıyoruz. Çiğ köfte sıkar gibi sıkıyoruz arkadaşlar. İçindeki malzemelerden dolayı çatlayabilir. Böyle yapmazsak, normal öyle yaparsak çatlayabilir. Onun için sıkıyoruz. Bu şekilde Böyle Hiçbir zorluğu yoktur Arkadaşlar Tadı da harika nefis bir tadı var Yapmanızı ve yemenizi tavsiye ederim Arkadaşlar çok lezzetli Çocukluğumda bu kahkeyi rahmetli annem bize çok yapardı. Annemin tarifini size anlattım arkadaşlar. Umarım sizler de yapar ve beğenirsiniz. Beğenerek, severek yersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve ufacık da olsa bir yorum yapmayı benden esirgemeyin arkadaşlar. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Henüz kanalım yeni olduğundan dolayı sizin desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Ufacık da olsa bir yorum yapmayı olumlu veya olumsuz bir yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Her şey sizler için. Arkadaşlar bu sırada oğlum e, uyuyordu, uyandı, ağlıyor. Rüya görüyor galiba. <gülüyor> Mehmet Ayaz. <gülüyor> tamam anneciğim, birazdan geleceğim senin yanına. Evet arkadaşlar böyle köfte sıkar gibi sıkıyoruz. Ve böyle yuvarlıyoruz arkadaşlar. Halka şeklinde yapıyoruz. Halka şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir zorluğu yok. İsterseniz şimdi de bir tane de kalıpla deneyelim. Yine aynı bu şekilde alıyoruz. Geçenlerde kalıbın videosunu çekmiştim. Sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. İnşallah deneyeceğim. İlk defa deniyorum arkadaşlar. Ben bu kalıpta daha önce vardı ama şekli bu şekilde değildi. Farklıydı. Evet arkadaşlar, kalıptaki de bu şekil oldu. İsterseniz bir de diğerinden yapalım. Bu da farklı bir kalıp. Biraz çok aldım galiba. Bunu da bu şekil. Kalıbın büyüklüğünce yapıyoruz arkadaşlar. Fazla yaparsak taşar ve çıkması zor olur. Arkadaşlar bu da bu şeklinde. Kalıplarımızı bu tarafa aldık. Ve yine biz halka şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle köfte yapar gibi yapıyoruz. Önce elimizde. Aslında benim kanalım bu tür kanal değil ama özellikle size kahke yapımını çekip göstermek istedim arkadaşlar. Antep'te ee, severek yapılan ve severek tüketilen Bir kurabiye türüdür bu Bizim kahkemiz Köylü kahkemiz arkadaşlar İçindeki malzemeler Nefis bir tat veriyor arkadaşlar Rezenesi Susamı Küncüsü Esmer susam Yani küncü dediğime bakmayın arkadaşlar Esmer susam Beyaz susam Çörek otu Rezene Bizim Antep'te rezeneye mayana denir arkadaşlar Pekmezi Tahin Mahlep Tarçın Az önce de dediğim gibi size annemin tarifini verdim arkadaşlar. Umarım sizler de yapar, beğenerek ve severek tüketirsiniz, yersiniz ailenizle beraber. Bu şekilde böyle sıkıyoruz. Böyle Halka şeklinde yuvarlıyoruz arkadaşlar. Bu şey oldu galiba. Ben yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Videomuz uzamasın diye e, doku testinde piştikten sonra kahkelerimiz piştikten sonra da siz, size göstereceğim arkadaşlar. E, kahkelerimiz piştikten sonra görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik kahkemizin doku testine evet fırından yeni çıkarttık arkadaşlar yeni çıkardım henüz sıcak ee, sizinle bir tane doku testi yapmak istiyorum arkadaşlar içinin nasıl piştiğini görmeniz için bu şekilde henüz sıcak olduğu için elim yanıyor İçi böyle arkadaşlar bu şekilde Kesinlikle çiğ kalmıyor arkadaşlar. Altı piştiği zaman üstü önemli değil. Önemli olan altının pişmesi. Evet arkadaşlar. Kahkemiz bu şekilde. Arkadaşlar bugün arefe günü. Hepiniz yarın bayram hepinize şimdiden hayırlı, huzurlu, mutlu bayramlar sevdiklerinizle beraber arkadaşlar. Kanalıma geldiğiniz için beni izleyip izleyip dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim kanalıma ücretsiz abone olmayı bu tür videolarımdan bildirim zilinizi açıp haberdar olmayı ufacık da olsa olumlu veya olumsuz bir yorum yapmayı bana çok görmeyin arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum sizin desteklerinize ihtiyacım var hepinize şimdiden hayırlı huzurlu mutlu bayramlar arkadaşlar Arapeniz de mübarek olsun. Bayramınız da mübarek olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgi ve saygılarla kalın. Benim.